Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam'la birlikte en büyük üç kentinden biri olan Lahey'den ya da diğer ismiyle Denhak'tan herkese merhabalar. Lahey, Hollanda Krallığı hükümetinin, bakanlıklarının, parlamentonun, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin bulunduğu önemli bir Hollanda şehri. Hollanda Kralı Willem Alexander'ın hem yaşadığı saray hem de çalıştığı saray da bu şehirde bulunuyor. Bununla birlikte Lahey, Hollanda'nın başkenti olmamasına rağmen birçok yabancı ülkenin elçilikleri de bu şehirde bulunuyor. Ortaçağ'dan beri Hollanda tarihinde birçok devlet Den Haag'ı, hükümet merkezi ve ikametgahı olarak kullanmış. Ve bu şehir günümüzde de bu vasfını devam ettiriyor. Aslında şehrin orijinal ismi Sravenhaag ve bu kelime Kont'un avlanma alanı gibi bir anlama sahip. Buradan da şehrin bir zamanlar avlanma bölgesi olarak kullanıldığını anlıyoruz. Ama Hollandalılar bu ismi kısaltıp Den Haag haline getirmiş ve resmi belgeler dışında şehir her yerde Den Haag olarak geçiyor. Şehrin ismi birçok dilde farklı şekillerde telaffuz ediliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse İngilizler bu şehre The Hague, İspanyollar La Haya, Fransızlar La Hay, Türkler ise Lahey diyor. Şimdi istasyondan Den Haag'ın şehir merkezine yürüyorduk. Bir kilise gördük yolumuzun üstüne. Bakalım dedik ne diye ama burası aslında bir konser salonuymuş. Kilise değilmiş. Kilise 1656 yılında inşa edilmiş. Ve şehir merkezindeki en eski yapılardan bir tanesi. Önceden bu kilise etrafındaki kanallardan dolayı bir adada yer alıyormuş. Fakat 1900'lü yıllarda bu kanallar doldurulunca günümüzdeki halini almış. 1970'li yıllarda dini amaçlı kullanılması sonlandırılmış. Bugün iş ve kültür ile ilgili etkinliklerin düzenlendiği bir yapı olmasının yanı sıra klasik müzik performanslarının sergilendiği bir konser salonu olmasıyla da ünlü. Buradaki çimlere de bir şey koymuşlar. Hepsinin üstünde bir sensör var ve gelen ışığa göre hepsi de birbiriyle bağlantılı bir ses çıkartıyorlar. Yani ışık azaldı mı vesaire hava değişimi oldu mu bu ses de değişiyor. Neden bilmiyorum. Böyle bir konsept yaratmışlar. İnsanlar da burada e, bu ne diye anlamaya çalışarak bakıyor. Bayağı evet. kalabalıktı burası. Değişik bir konsept ama e, yani hoş İlginç. bir müzik oluşuyor. İlginç yani aslında bence. <gülüyor> müzik de oluşmamış aslında evet, ama yani Evet bir ses var. Evet. <gülüyor> evet. Değişik. <gülüyor> Burada bir pasaj var. Tabii çok çekici gözükmüyor şu an dışarıdan ama okuduğumuz kadarıyla bu pasaj Milano'dan, Brüksel'den ve Moskova'dan sonra Avrupa'daki en ünlü alışveriş pasajlarından bir tanesiymiş. Biz de tabii ki içeri gireceğiz. İçerisi dışarıda göründüğünden daha güzel. Biz belki en güzel kapısından girememiş olabiliriz. Çünkü tam bu ortadan e, üçe bölünüyor bu pasaj. Burada da bir tane soru var. Pasajın en güzel kapısını bulduk. Burası çıkış kapımız oldu. İçeride bayağı bir vakit geçirdiğimiz için tekrar bir konuşmak istedim burası hakkında. Güzel bir yer. Fazla dükkan var. Vakit geçirebilirsiniz. Tereddüt etmeyin eğer vaktiniz varsa içeri girmek için. Güzel içerisiniz. Şu anda noktayız. Burası Lahey'in tam olarak merkezi ve etrafımızda birçok resmi kurum ve turistik lokasyon bulunuyor. Mesela tam şu an arkamda Mark Rutte'nin çalışma ofisi var. Ve hemen yanında da Myrits House Müzesi bulunuyor. Myrits House Müzesi'nde Hollanda'nın bazı önemli ressamlarının bazı önemli eserleri bulunuyor. Bunların arasında Fermier'in İnci Küpeli Kızı, Rembrandt'in Doktor Nicholas Tulpen Anatomi Dersi, Fabricius'un Sakakuşu ve Potter'ın Boğası bulunuyor. Bu meydan 2026 yılına kadar sürecek bir restorasyon içerisinde. O yüzden buraya gelecekseniz bazı şeyleri göremeyebileceğinize hazır olun. Yüzyıllar boyunca Binnenhof Hollanda'daki politikanın merkezi olur Ve bugün de hala tüm politik meseleler burada tartışılıp karara bağlanıyor. Eğer katılmak isterseniz Binnenhof'ta uygun fiyatlı rehberli turlar yapılıyor. Ve şövalyeler koridoru olarak bilinen Zamanında Hollanda komplarının kalesi olan Ridderzaal de dahil olmak üzere Parlamento binası gibi yapılar içeriden veya dışarıdan ziyaret edilebiliyor. En pahalı bilet kişi başı 6 euro. Bileti alabileceğiniz ve turlar hakkında daha detaylı bilgi edinebileceğiniz sitenin linkini de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Stasyonlardan böyle OV bisikletlerini kiralayabiliyorsunuz. Bunların bir tanesi için günlük 4,5 euro veriyorsunuz. Nasıl? Beğendin mi o Wi-Fi'si? Çok mu kötü? Neyi beğenmedin? Frenin olmaması. Frenin katını e tercih ederek yapıyor olmaya alışamıyorum bir türlü. Evet freni yok bisikletin. Pedaldan yapıyorsunuz. Gidelim. Bisikletlerimizle, Schwenningen sahiline giderken Barış Sarayı'nın önüne geldik. Burası uluslararası adalet mahkemelerinin ev sahipliği yapıyor. Yani binanın mimarisiyle, bahçesiyle güzel bir yapı. Burada bir barış dilek ağacı var. İnsanlar da barışla ilgili dileklerini yazmışlar. Birçok Türkçe notta gördük aralarında. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Hollanda'daki en uzun sahillerden biri olan Şiveningen'i göstereceğiz sizlere. Şveningen sahile geldik. Biz burayı İzmirliler bilir, Pamucak sahile çok benzettik. Çünkü çok uzun, geniş bir kum plajı var ama denizi kötü gözüküyor. Ki denizin kötü olduğunu aslında videolardan da biliyoruz. Ama yazın burası çok canlı, hareketli ve zevkli olur gibi. En azından güneşlenmek için bence mükemmel bir kumu var. Şu dönemde bile baya canlı aslında burası. E, ama çevredeki yapılaşmayı beğenmedik. E, hatta Türkiye'de bu tarz e, sahillerin etrafındaki yapılaşmaya benzettik. Mimari çok düz, sıradan. E, gerçekten o hoşumuza gitmedi. Bir de e, bu sahili şöyle kullanıyor Hollandalılar. E, her sene 1 Ocak'ta burada on binlerce kişi denize giriyor yeni yılı kutlamak için. O buz gibi havada koştura koştura e, hepsi hep birlikte burada bu denize giriyor. Belki Belki önümüzdeki sene için de güzel bir aktivite olabilir. Biz yapar mıyız bilmiyorum. Belki izleriz. Ama belki birinizin ilgisini çeker ve katılmak istersiniz diye onu da söyleyelim dedik. Nasıl buldun Burçak burayı? Burası gerçekten güzelmiş. Sahil aşağıda otururken çok fazla rüzgarlı olduğu için birazcık rahatsız etti açıkça söylemek gerekirse bizi. Ama şimdi bu sahilde böyle uzunlamasına bir e, yapı var ve bu yapının içinde de bir sürü kafe, yiyecek, içecek yerleri vesaire var. Şimdi onun terasına çıktık. Buradan gerçekten sahili ve kumsalı izlemek çok keyifli. Süper. Peki Ozan sen ne düşündün sahil hakkında? Almanya'da yoktur bunlar. Evet. Ya çok esimdili olduğu için Burçan söylediği gibi en başta biraz rahatsız etti ama şu anda buradan güzel görünüyor gayet. Değil mi? Burası iyi. Şimdi buradan tekrar şehir merkezine bisikletlerimizle döneceğiz. Şimdi kralın çalışma ofisi olan Nordain'de palası görmeye geldik. E, Palas çok düz bir yapı. Mimari bizim beklediğimiz, beklentiye girdiğimiz mimari değil. Arkamdaki bina aslında. Ama buranın hemen önünde bulunan bir Palestine diye bir park var. E, şu an o parktayız. Bu parkı o binadan daha çok beğendik. Şimdi biraz burada oturup dinleneceğiz. Ondan sonra da artık e, evimize, aynı geri döneceğiz. Videoyu burada yavaş yavaş kapatmış olalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.